Merhaba arkadaşlar, bugün size Xiaomi fritözünü tanıtacağız. Air Air Fry fritözünü tanıtacağız. Bana nedense bu renk geldi arkadaşlar ya daha doğrusu da renksiz geldi. Normalde beyaz geliyormuş, ben şeyden aldım, Amazon'dan aldım. Kutu bu şekilde geldi bana. Bir bakalım. Evet. Şöyle bir kitapçık çıktı arkadaşlar tamamen Çince İngilizce bile değil tamamen Çince belki bundan dolayı farklı olabilir <gülüyor> Arkadaşlar cihazımız bu şöyle Şurada dijital göstergesi var birazdan bu kısa deneyeceğiz Arkadaşlar şöyle içinizi açalım İçi tamamen böyle şekilde çıkıyor. E, Hazneden yuvadan tamamen çıkıyor gördüğünüz gibi. İçinde şöyle bir ızgaramız var. E, bu çift katmanlı kullanmak istediğinizde. Şöyle içinde göstereyim. Çift katmanlı kullanmak istediğinizde bunu koyuyorsunuz. Yani alt, yani alt üstü kullanacağınız zaman geçerli oluyor. Alta fırın gibi düşünün. Alta, üst başta işte ne koyacaksanız ettir, patatestir ya da benzerlerini Alta koyuyorsunuz Bu ızgarayı koyduktan sonra üstüne tekrardan koyabiliyorsunuz Ayarlarda da bunu zaten size söylüyor Eğer yarım istiyorsanız bu olmuyor Yani yarım direkt koyuyorsunuz Eğer tam derse çift katmanlı anlamına geliyor arkadaşlar İçinde şöyle bir ızgaramız var demiştik Şöyle bir de ürünümüz var Şu aparat ve başka da bir şey yok zaten dört parçadan oluşuyor Arkadaşlar bunun temizliğine yıkamayın diyor Yani yıkamayarak silerek yapabilirsiniz diyor e, benim anladığım kadarıyla bunun yüzeyinde e, kir tutmayan ya da pisliği tutmayan yağdır ne bileyim ona benzer kürevlerini tutmayan bir özelliği var anladığım kadarıyla sildiğiniz zaman hemen gidebiliyor deneyeceğim tabi ben bunu denediğimde ayrıntılı müdür vereceğim size şimdi gelin e, ayarlarına bakalım ayarları nasıl olacak. Bu arada bu tam kare şeklinde arkadaşlar. 3,5 litre alıyor. Gelin ayarlarına bakalım. Evet arkadaşlar ürünü getirdik mutfağa. Şöyle fişinde bir koruma var. Şu kurumayı çıkaralım. Takalım bakalım. Evet taktık. Açma düğmesi var. Şöyle yakınlaştırınca görünecek. Şurada açma düğmesi var. Açma düğmesine basınca ekranımız geliyor. Arkadaşlar burada manuel bir düğmemiz var. Burada manuel olarak ısı derecesini ve süresini ayarlayabiliyorsunuz yiyeceklerde. Zaten ilk açılan menü bu. Arkadaşlar burada da hazır ayarlar var. Şöyle sağa doğru çevirdiğinizde patates kızartması, tavuk, kanat ya da balık, biftek, karides, sebze, kek, meyve diye gidiyor arkadaşlar burada ayarları var ayarlarda dil ayarları ve wifi'ye bağlayabiliyorsunuz bunu telefonunuza da indirebiliyorsunuz uygulamayı hatta şöyle de yapabiliyorsunuz uygulamayı telefona indirip ürün yani ne pişirecekseniz pişirip içine koyup hazırlayıp fişe takılı şekilde bıraktığınız zaman e, uygulamadan e, siz eve varmadan işte belli bir saat 15 dakika 20 dakika artık ne kadar pişireceksiniz ayarlayıp e, telefondan aktif edebiliyorsunuz. Yani öyle duymuştum, öyleymiş. Denemedim daha, deneyeceğim ama. Denediğim zaman videolarını da atarım. Şöyle kapatıp başlayalım. Diyelim ki patates sızartması yapacaksınız. Tıklıyorsunuz. İşte yarım ve tam. Yarı dediğimiz arkadaşlar, şöyle çıkarayım. Eğer bunu kullanmayacaksanız, yarı. Yani yarımı seçiyorsunuz. Bu otomatik olarak, ayarlı olarak e, süreyi başlatıyor. Bunu kullanacaksanız, yani çift katmanı kullanıyorsanız tam seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizin için sesini de açayım ben. tamam seçtik. Arkadaşlar duyduğunuz ses bu. Yalnız duvarlı arasında biraz boşluk olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi önce bir Evet arkadaşlar, şimdi kurup kuzu pirzola yapacağız. Bakalım kuzu pirzolayı nasıl yapıyor. Bir bakalım arkadaşlar. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar, böyle pirzolarımızı <gülüyor> hazırladık koyduk, çift katlı koyduk, şimdi yerleştiriyoruz, iyice kapatalım, düğmenize bastık, çalıştırdık, biz biftek modunda yapacağız, arkadaşlar bunu biftek modunda yapacağız, çift katlı olduğu için çift kat seçiyoruz, 25 dakika verdi, Bakalım nasıl olacak. Uyarı geldi şimdi lütfen sallayınız diye çıkartıyoruz. Aa, güzel görünüyor. Sallayalım. Al, kızın sen de bak. Wow. Evet şöyle. Gayet güzel görünüyor Pişiyor yani. Arkadaşlar duraklatınca süre de duruyor yani kaldığı yerde de devam etmiyor. 17 dakikamız var. Bakalım nasıl olacak. Evet ikinci uyarıya aldık. Çok da güzel kokuyor. Pişmiş. Pişmiş. Arkadaşlar 25 dakika çok fazla geldi. Şimdi bir bakacağız. Siz yine arada kontrol edin. Eğer yapacağınız zaman. Bu belirlediği süre, yani otomatik olarak belirlediği süre çok fazla gelebilir. Evet daha fazla yemek deneyeceğiz daha fazla yemek için nasıl piştiğini görmek için takipte kalın